Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Vuforia Studio üzerinde bir arttırmış gerçeklik deneyimi oluşturacağız. Öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. Programımız çalıştığında web tarayıcımızın arayüzünde gelecektir karşımıza. Ve daha önce yap gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalarınız görüntülenecektir ekranda. Yeni bir proje oluşturmak için sağ üst köşeden artı ikonuna klikliyorum. Bu kısımda... Vuforia Studio sizden bu artırmış gerçeklik deneyimini ne tür bir cihazla görüntüleyeceğinizi seçmenizi istiyor. Buna başta karar vermeniz gerekiyor. 2D iWear'da mı görüntüleyeceksiniz? Mobil View'da mı görüntüleyeceksiniz? Yoksa 3D iWear dediği bir HoloLens üzerinde mi görüntüleme yapacaksınız? Ya da telefon ve tablet ekranında mı bu artırmış gerçeklik deneyimini görüntüleyeceksiniz? Bunu seçiyoruz. Biz telefon ve tablet için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Projemize bir isim verelim workshop olsun. Burada alt kısımda size özel Vuforia Experience servis URL'lerinizi göreceksiniz. Bunu bu size özel bir URL. değiştirmiyorum şu anda. Evet, Vuforia Studio arayüzü karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi orta kısımda bir grafik ekranımız var. Modelimizi buraya çağıracağız. Bu 3D ortam şu anda. 2D ortamda da telefon arayüzünü dizayn edebileceğiniz bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Yani butonlar ekleyebilirsiniz, tekstler yazabilirsiniz, logonuzu koyabilirsiniz. Bunun dizayn edileceği iki boyutlu ortam. Yine solda widgets bölümü göreceksiniz. İki boyutlu ortam ve üç boyutlu ortam için widgetler değişecektir. Farklı araçlar gelecektir karşımıza. Burada telefon markası görüyoruz. iPhone 6, 7, 8 yazıyor ama burada markaya takılmayın arkadaşlar. Daha çok ekran boyutuyla ilgili bir bölüm. Yani daha büyük ekranda görüntülenmesini istiyorsanız işte buradan ekran boyutuna karar verebilirsiniz. Dizayn edeceğiniz ekran boyutuna. Ona göre o boyutlarda size bir ekran verecektir. Şimdi 3D ortama geri dönüyorum. Soldaki Project panelinden bahsetmek istiyorum. Bu panelde arkadaşlar şu Views bölümünü, şu an Home ismindeki view'u dizayn edeceğiz bakın. Burası CAD programlarındaki ürün ağacı yapısına çok benziyor. Yani burada ekleyeceğiniz her bir widget bu ürün ağacı altında yer alacaktır. Bakın 3D Container, şu an neredeyim 3D ortamdayım. Bir widget ekleyeyim şöyle, Model widget'i ekleyeyim. Bakın Model 1 olarak 3D Container'in altına geldiğini görüyoruz burada. En sağda göreceğiniz panel ise o anda seçili olan widget'ın kendi iç özelliklerinden bahsediyor. İşte labelın ne olsun. Şu an model widget olduğu için mesela model seçebiliriz buradan veya işte hmm, yine modelin play olması için fonksiyonları buradan atayabiliriz. Seçili olan widget'ın özelliklerinden bahsediyor yani kısaca. Remove diyerek kaldırdım o widget'ı. Şimdi artılmış gerçeklik deneyimini görüntülerken bu deneyimin neye bağlı olarak ekrana gelmesini istiyoruz. Burada ThinkMark, Spreaded Target, Model Target ve Image Target yapıları var. ThinkMark'ı illaki görmüşsünüzdür. Bu zamana kadar çoğunlukla bu Marklar karşımıza çıktı artılmış gerçeklikle ilgili konularda. Think markı tamamen sürükle bırak yap, sürükle bırak yapısı var bakın burada sürükleyip ekrana getirebilirsiniz. Yani bu Think mark ne olacaktır? Ee, bu For View'dan bu Think markı gördüğünde bu For e, telefonunuzun kamerası oluşturmuş olduğunuz arttırmış gerçeklik deneyimi ekranınıza gelecektir. Şimdi bu Think markınız tabi size özel bir Think mark. Yani aynı Think bir başka bir kullanıcıda olma ihtimali kesinlikle yok. Sol kısımda yer alan My Think mark bölümünden Think Mark'larınıza ulaşabilirsiniz bu kısımda. Yine eğer Think markla çalışıyorsanız Experience bölümünde Default Think Mark'sını seçebilirsiniz. Yani oluşturduğunuz, burada oluşturacağınız view'larda Think Mark Default olarak 1 işte numaralı Think markınız gelsin veya 2 numaralı Think gelsin gibi. Yani şu 1, 2, 3 numarasından bahsediyorum. Yine buradaki Experience bölümünde biz Workshop ismini verdik. Bu ismi yeniden değiştirebilirsiniz burada. Şu info bölümünden de bahsetmek istiyorum. Yine experience, servis vuralarınızı burada göreceksiniz. Şu kısım önemli, akses bölümü. Vuforia View'dan artılmış gerçeklik deneyimini Vuforia View'dan ekranınıza getirmek istediğinizde, e, kullanıcıdan, kullanıcı adı şifre yani authentication istesin mi? Yoksa herkese açık bir görüntülememe olsun. Eğer requires authentication derseniz, bu view'dan işte Park'tan yürüdük diyelim. Think tarattığımızda bu for bizden kullanıcı ve şifre girmemizi isteyecektir. Şifreyi bilmeyen bu artmış gerçeklik e, deneyimini görüntüleyemeyecektir. Biz public bir deneyim oluşturacağız. Şimdi Home bölümüne geri dönüyorum. Bu Home bölümünde aynı zamanda Java kodlarını yazabileceğiniz bir bölüm var. Yani Advanced e, fonksiyonlarda Java kodlama yapabilirsiniz bölümde. Direkt bu kısma yazabilirsiniz Java kodlamalarınızı. Yine e, buton style'larını oluşturmak için CSS kodlamaları yazabilirsiniz. Onu da Styles bölümündeki Applications altına ekleyebilirsiniz CSS kodlarınızı. Şimdi burada tink mark yapısından başka diğer target yapıları da var. Tink markı 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz artık. Sp target dediğimiz yapı ne oluyor? Sp target herhangi bir barkod yapısına, bir tink mark yapısına bağlı kalmıyor arkadaşlar. Sadece düz bir zemin istiyor sizden. Kameranız düz bir zemin gördüğünde tap to place yazıyor. Yani deneyimi çağırmak için ekrana klikleme, ekrana tuşlamanız gerekiyor ekran tuşladığınız o düz zemine CAD modeliniz arttırılmış gerçek deneyiminiz geliyor. Model Target ekleyebilirsiniz, bakın Model Target'ı birazdan model eklediğimde göstereyim. Model Target hatta e, bir Vuforia ile ilgili genel bir webinar paylaştık, orada Vuforia Studio ile ilgili bölümde Hovden kompresöre ait bir deneyim videosunu e, göstermiştik, orada Model Target yapısı vardı. Yani model Target özetle şu oluyor, modelin dış hatları gerçek model ile uyuştuğunda deneyimi ekrana getiriyor. Tabi bunun için ee, modelin gerçeğine e, ihtiyacınız var bu deneyimi görüntüleyebilmek için ThinkMark'ta öyle bir şey modelin gerçeğine ihtiyacım yok ve Spetal Target'ta öyle mo gerçek modele ihtiyacım yok ama Model Target dediğimde gerçek model ihtiyacım var ha, ne oluyor Model Target uyguladığımızda ee, hatta ben konuyu çok uzattım direkt şuradan ilgili videoyu açayım size bakın Model Target dediğimiz bu şu anda video ekranında görüyoruz bu dış hatlar Forest Studio'da oluşturuluyor. Yani bakış açısınızı hangi açıdan bakacağınızı ayarladığınızda Forest Studio şöyle bir dış hatları çiziyor size. Ve daha sonra gerçek modelle bu uyuştuğunda deneyiminiz ekrana geliyor. Bakın hemen modelle üst üste uyuştuğunda eğer deneyimi ekrana geldi buradan da görüntüleme açacak bunun en güzel avantajlarından bir tanesi şu oluyor bakın görüntüleme yaptığınızda modelin sanki içini görüyormuşsunuz gibi çünkü sürekli modeli takip ettiğinden dolayı Vuforia e, View modelin içini görüyormuşsunuz gibi CAD modelle gerçek modeli üst üste bindiriyor bu yapı en güzel avantajlarından bir tanesi bu oluyor şimdi bu kısımda tekrar Vuforia Studio'ya geri dönelim ne kaldı geriye imaj target kaldı imaj target da gösterelim bu herhangi bir barkod yapısına bağlı kalmadan sıradan herhangi bir imajı ekleyip gösterebiliyorsunuz şöyle mesela elmo var benim elimde Vuforia view kamerasından elmoyu gördüğümüzde yani Vuforia view kamerası elmayı gördüğünde deneyimi ekrana getirecektir remove diyerek kaldırıyorum onu da şimdi şöyle yapalım biz ne üzerinden görüntü yapacağız thinkmark üzerinden yapmak istiyoruz bu deneyimi thinkmark ekledim burada thinkmark'ın genişliğini ayarlayabilirsiniz X, Y, z koordinatları şu an tam 0'a 0'da duruyor model ekleyeceğim bir tane sürükleyip modeli de şöyle ekrana bıraktım şu modelin biraz yalnız tam 0'da olmadı onları sıfırlıyorum şimdi modelimi çağıracağım artıya klikledim. Select file diyorum. Şimdi burada desteklenen formatlarda bakın şöyle göz atacak olursak PVZ CryoView formatı biliyorsunuz CryoLite de aynı şekilde PVZ publish edebiliyor. Yine ijes görüyoruz bakın. STEP STL kullanılanlardan. Solid Part, Solid ASM'yi görüyoruz. Bakın CATPart, CAT, Cat Product'ları da burada görüyoruz iptinventör dosyası oluyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şöyle biz pvz uzantılı dosyamızı şöyle çift klikleyerek alıyorum. Bu kısımda şunu belirtmek istiyorum. Burada Ranket Optimizer denen bir şey var. Bu özellikle büyük bir montaj çağırıyorsanız eğer deneyimin içerisinde o zaman e, avantajını göreceğiniz bir seçenek oluyor. Çünkü diyelim ki 100 megabayt'lık bir dosyanız var. 100 megabayt'lık bir CAD modeliniz var. Bu 100 megabayt'lık CAD modeli direkt publish ettiğinizde ve daha şimdi publish ettiğinizde ne oluyor? Bunu aslında cloud'a yüklemiş oluyorsunuz ve Vuforia View'dan birisi bunu görüntülemek istediğinde o 100 megabayt'lık datayı download ediyor Vuforia View için. Şimdi herkesin bağlantısı her zaman çok hızlı olmayabilir ve download için 4-5 dakika bekleyebilir ki hani teknolojinin son hızla gittiği bugünlerde hiç kimse o kadar beklemiyor. Yani bir video bile 3 saniye geciktiğinde hemen kapatıyoruz videoyu. Başka şeyleri başka şeylere bakmaya geçiyoruz. O yüzden de 100 MB'lık bir datayı hiç kimse publish etmek istemez bu noktada. O yüzden cat Optimizer çalışımında ne yapıyor cat optimizer? Sizin datanızı alıp high quality Medium Quality ve Low Quality olacak şekilde 3 ayrı dataya bölüyor bunu. Ha, daha sonra siz bakarsınız. Mesela Low Quality eğer işinizi görüyorsa, yüzeylerde bozulma e, vesaire sizi rahatsız edecek bir şey yoksa onu seçebilirsiniz. Veya ihtiyaca göre Medium Quality, High Quality bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben şu an çalıştırmayacağım. Direkt olarak modelim zaten düşük kaliteli bir model. Et diyerek ekleyeceğim bunu içeriye. Şöyle bir aracımız gelecek. Şöyle aracın yüksekliğini... Sıfır pardon, y'sini değiştirmem gerekiyordu. Sıfır yapalım onu tekrar. Scale'in de 0.25 yapacağım. Biraz küçük olmasını istiyorum. Barcode'umun konumuna bakayım tekrar. Merkezde olması gerekiyor. Evet, merkezimde duruyor. Şimdi aracımı ekledikten sonra bir tane 3D label eklemek istiyorum. Pardon, 3D image eklemek istiyorum. Hemen 3D image içinde bir resource seçelim. Pardon. Şu info imajını seçmek istiyorum. Onu da biraz küçültelim. 0.5 yapalım. Şu döndürelim onu. Döndürdükten sonra bakın. Açı değerlerini buradan da girebilirsiniz. Yani x tam 0 olsun. Z'si 0 olsun. Şu y ekseni etrafında. Pardon. Tabi Y rotation bu. Y ekseni etrafına şöyle 90 derece çevirelim. Ş şöyle aracımın ön taraflarında bir yerde görünsün. Konumunu ayarlıyorum. Tamam. Şimdi bakın 3D bölümde Ha şunu belirteyim. Bakın şöyle modeli çevirdiğimizde bu imaj hep tek yöne bakıyor. Dilerseniz burada bu imajların billboard özelliği var. Bunu açarsanız bakın, ne tarafa döndürürseniz döndürün, döndürün, imaj hep size bakar. Özellikle açıklama etiketlerinde bu faydalı oluyor, görünür bir halde olması için. Şu an ben billboard'u kapatacağım, istemiyorum onu. Şimdi 3D bölümde işim bitti. Home bölümünün 2D bölümünü dizayn edeceğim. Öncelikle şöyle yapıyorum. Bir yerleşim, yerleşim e, layout'u oluşturacağım. Grid layout'u sürükleyip şu alt bölüme getiriyorum. Ve bunu hmm, Şöyle iki satır ekleyelim buna. Bakın grid layout geldi. İçerisinde üç satır oldu. En alt kolondayım şu anda. Buraya da şöyle üç tane kolon getirelim. Şimdi bu kolonların içerisine Label'lar yerleştireceğim. Aldım label'larımı. Bu burada olsun. Biraz yakınlaştıralım görüntüyü. Çok uzak kalıyor. Altına bir label ekleyelim. Şimdi bu label'larda araç getirdik. Aracımızla ilgili özellikleri yazmak istiyorum bu kısma. Mesela burada ne yazsın? Aracımızın modeli yazsın. Bakın o Label'ı seçip Label'ın Text bölümünü değiştiriyorum. Yer yazmasın... Şöyle Price yazalım. Şöyle bir fiyat olsun aracımızın diyelim. Burada da Top Speed yazalım. 150 mph olsun. Şimdi bundan başka buraya bir i-label'ı e ekledim. Şimdi bu eklemiş olduğum pardon i e şeklinde bir imaj ekledim. Şimdi bu imajın bir fonksiyonu olsun istiyorum. Bu i'ye e klik dediğimde benim iki boyutlu ekranımda bir pop-up window açılsın. Bu pop-up window'da da bir işte görsel yer alsın. Bir broşür gibi bir görsel yer alsın mesela. Şöyle yapıyorum. Hmm, pop-up buldum pop-up'ı. Şöyle ekranımın ortasına getiriyorum bunu. yüzde %80 bunun içerisine şöyle bir imaj ekleyelim. İmajı sürükleyip pop-up'ın içerisine aldım. Resource seçelim imaj için. Şurada kar broşür PNG dosyam var. Bunu çağırıyorum. Şöyle with'i 100-100'de olarak ayarlıyorum. Tam pop-up'ın içine sığsın diye. Burada viti yüzdelik olarak da girebilirsiniz veya piksel olarak da girebilirsiniz. PX şeklinde piksel olarak da girebilirsiniz. Pop-up'ı ekleyip düzenledikten sonra 3D ortama geri dönelim. Şimdi bu eklediğimiz aracı scale'ini değiştirme ihtiyacı duyabilir miyiz? Duyabiliriz. Etrafına döndürme ihtiyacı duyabilir miyiz? Duyabiliriz. Şimdi bunu biz burada ThinkMark yapısı kullandığınız için... Model her zaman Thinkmark'a bağlı olacaktır bakın. Şöyle kenara çekersem şu modeli. Bakın bu Thinkmark'ın bir yönü var. Her tarafı aynı değil simetrik değil yani. Bu Thinkmark'ın yönü nereye bakıyorsa aracınız da o yöne bakacaktır. Eğer ki ben burada Thinkmark kullanmasaydım. Diyelim ki sildim Tinkmark'ı. Spatle Target kullandım. Spatle Target'da bakın ee, el hareketlerini ayarlayabilirsiniz. Gesture dediğimiz o ekranda yaptığımız böyle büyütme hareketi yapıyoruz ya veya iki parmakla dokunup böyle sağa sola döndürüyoruz ya bu ekranda. O gesture'lardan bahsediyor burada. Bu gesture'ları burada Enable ya da Disable yapabilirdim. Tamamen el hareketlerine bağlı olabilirdi. Ama Tinkmark'ta Markın bir yönü olduğu için ve bir Tinkmark'ın büyüklüğü olduğu için ee, Scale yapısı ve yön yapısı tamamen Tinkmark'a bağlı oluyor bu noktada. Tekrar Think markımızı ekleyelim. Modelimizde şöyle sıfıra getirelim. O yüzden ben şunu eklemeyi planlıyorum. İki boyutlu bölüme 2 adet slider buton ekleyeceğim. Bu slider butonlarla hem biri scale'i değiştirsin, diğeri de kendi etrafında, Y ekseni etrafında modeli döndürsün şeklinde fonksiyonlar atamayı hedefliyorum. Şöyle yapayım şimdi. Hangi kolundayım? Bu bizim ha, bilgilerin olduğu bölümdü. İkinci bölüme geçelim. Buraya 2 adet kolon ekleyeyim. Aynı şekilde buraya da bir kolonu daha ekleyelim. Slider butonunu şöyle sürükleyip bırakalım. Aynı şekilde alt kısma da Şimdi Slider butonların fonksiyonlarını şöyle atayabiliriz. Bu Slider butonun fonksiyonlarını modele atayacağım. Bakın üstteki Slider mesela bu Scale'i kontrol etsin. Geldim sağ bölümden. Şu an Slider butonun özelliklerinde sağ bölümde Value'ya geldim. Bu Value'yu Model 2'nin üzerine bıraktım. Neyi değiştirecek bu? scale değiştirecek bind ediyorum şimdi bakın burada bind yapısı üzerinden çalışıyoruz herhangi bir kodlama yapısı falan yok bakın sürekli bu şekilde ilerliyor işlemler yani temel fonksiyonları size zaten Foro Studio içerisinde neler yapabileceğinizi hazır olarak veriyorlar ha şunu diyebilirsiniz şimdi ben bunu bind ettim ama neyi nereye bind ettim bilmiyorum şurada bakın Üste 3 adet ikonumuz var. Şu an en sol panelin görünürlüğü açık. Ondan bahsediyor. Alt panelin görünürlüğünü açarsanız şu an slider elemanına bakın. Model 2'ye bind etmişiz. Bunu görüyoruz. Neyi değiştirecek? Scale değiştirecek. Bunu dilerseniz buradan daha sonra silebilirsiniz. Aynı şekilde alt bölümdeki slider buton içinde value'sunu model 2'ye atıyorum bunun. Modeli kendi eksen etrafında döndürmesini istediğim için Y rotation seçip bunu da bind ediyorum. Şimdi tabi burada bu slider buton default değerlerini ayarlamamız gerekiyor. Şimdi minimum scale'imiz ne olsun? Default scale'imiz 0.25 olarak ayarlamıştık. Minimum scale'imiz 0.1 olsun o zaman. Maximum scale'imiz de 1 olsun. Adımlarımız hangi aralıkta gerçekleştiği gerçekleşsin? 0.05 aralıklarla gerçekleşsin. Ve default value'umuz ne olsun? 0.25 olsun. Zaten aracımın scale'ini 0.25 yapmıştık. Şimdi alttaki slider butonunda, ikinci satırdaki slider butonunda döndürme işlemini gerçekleştireceği için minimum 1 derece olsun. Maksimum 360 derece. Yani slider'ı böyle baştan sona sürüklediğinizde birden 360'a kadar 360 dereceye kadar kendi dekisini etrafta döndürsün. Stepler 1 olsun. Default value'umuz 1 derece olsun. Şimdi yaptığınız işlemlerin bir ön izlemesini alabiliriz. Hemen şurada bölmek istiyorum yalnız. Şu pop-up window ıı, direkt olarak görünür şekilde ekrana gelecek. Bunun biz bu label'a tıkladıktan sonra aktif olmasını istiyoruz. O yüzden bunun Şöyle klik özelliğini atamam gerekiyor. Şuradaki pop-up window'a böyle klikliyorum bunu pop-up'ı klikledim pop-up'ın üzerine bıraktım pop-up'ı show yapsın bind diyelim. Peki bu pop-up şimdi bu i e, imajına tıkladığımızda ekrana gelecek onu bir de hide etmemiz gerekecek. Üzerindeki imaja dediğimizde de hide olsun öyle bir şey yapalım. Bakın bir öncekini pop up atamıştım. Bunu imaja atacağım şimdi. İmaja tıkladığımda da bunu pop-up'a atı dedim. Pop-up'ı hide etsin. Veya yukarıya farklı bir imaj getirirsiniz. Ne bileyim bir başlığa klik dediğinizde aynı işlemler çünkü. Click fonksiyonunu pop-up'a atıyorum. Hide yapsın pop-up'ı şeklinde fonksiyon atıyorum. Gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin ön izlemesi de hemen burada alabilirsiniz. Bakın preview diyorum. Tabi preview'da aynı zamanda save ettiği için birkaç saniye beklemeniz gerekecek bu noktada. Şimdi burada slider butonlar ekran sığmamış, onları ayarlayacağız. Şu anda çok önemli değil. Şöyle diğer yaptıklarımızı biraz büyütelim ekranı. Bakın yazmış olduğum label'ları görüyorum ekranda. Bakalım scale'imiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Şöyle maksimum bir scale'ine getiriyor. Aynı zamanda döndürme işlemini yapmıştık. Bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bakalım i'ye tıkladığımızda pop-up geliyor mu? Geliyor. Pop-up'a e, imajına tıkladığımızda da pop-up'ı hide edebiliyoruz. Şimdi çalışmamıza devam edelim o halde. Bu bölüme döndüğümüzde şimdi bu slider butonların bir görünüşünü ayarlamamız gerekiyor ama o slider butonlar da her zaman orada görünür şekilde olsun istemiyorum. Yani onları böyle e, küçük bir Buton koyalım buraya. O butona tıkladığımızda bu slider butonlar ekrana gelsin. O zaman onun için şu toggle buton kullanacağım. Yani aç-kapa buton kullanacağım. Her iki satıra da ekliyorum. Şöyle onların imajlarını seçeyim. Üstteki scale'i kontrol ediyordu. Tamam. Şuradan seçelim. Scale ile ilgili. Mesela pressed olduğunda, pressed olduğunda tamam. Koyu renkte görünsün ampressed olduğunda not pressed olduğunda açık renkte görünsün. Kendi arka plan renklerini buradan kaldırıyorum. Ha pardon bunu ee, döndürmeyi atacaktık buna. Tekrar değiştireyim onu. Şunlar olsun. Scale üsttekiydi. Pressed olduğunda bunu seçsin, not pressed olduğunda da bu görünsün. Buradan da kaldıralım arka plan renklerimizi. Şimdi tabi bunlar pressed olduğunda bunları bir fonksiyon atamız gerekiyor nerede bakın burada şu an toggle butonundayım pressed olduğundaki fonksiyonu burada görüyorum bu, bu slider butonu görüntüleyecek Bakalım bunun visibility'sini kontrol etsin bind edelim aynı şekilde bu pressed olduğunda da bu slider butonun visibility'sini kontrol etsin Bakalım çalışıyor mu? Hemen bir kontrol edelim. Yanlışın üzerinden yürümeyelim. Evet bakın. Toggle butonlarımız geldi. Klik dediğimizde imajımızı şekli değiştiriyor. Slider butonumuz ekrana geliyor. Güzel. Şimdi bu aşamada biraz şu slider butonların ee, hizalamasını değiştirelim. Aynı zamanda toggle butonların. Şöyle kolon ayarlarına geleyim. Kolon yönümüzü... Tamam kolun yönde olsun. Şöyle centrey alalım. Üste dayalı durmasın. Aynı şekilde bu kolunda da center'da dursun. Bir de şimdi burada CSS'ten bahsetmiştik bakın. CSS kodlamalarınızı application bölümünde kullanabilirsiniz. Şöyle ben daha önce hazırlamış olduğum CSS kodlarımı alıyorum. Burada iki farklı CSS kodu kullanacağım. Bir butonun bir şekilde bir de transparent pop-up şeklinde bu transparent pop-up'ı alıyorum geldim home bölümüne bu slider butonlar için kullanacağım bakın orada CSS'in ismini buradaki class bölümünde kullandığınızda onun özelliklerini bu butonlara uygulayacaktır tabi şu anda bir kayıt işlemi gerçekleştiriyor onu bekleyelim ön izlemeye bakacağım Bakın az önce beyaz arka plan vardı benim eklemiş olduğum CSS'lerde arka plan rengi transparan olduğu için benim slider butonlarımı şöyle beyaz arka planla göstermiyor ve daha kibar bir görünüş elde etmiş olduk. Tabi burada kolon genişliklerini vesaire onları da ayarlayalım bir. Bunun için geliyorum. Şimdi burada zaten slider butonun genişliği belli bakın burada width 80VW olarak görünüyor. Demek ki bu kolonun genişliğinin oluşmasında bir sıkıntı var. Biz doğunu onu o zaman tamamı %100 olduğu için 20VW olarak girelim kolonun genişliğini. Tekrar ön izlemeye bakacağım. Bakalım şu anda nasıl? Evet şu anda yerinde. Şuradaki ikonları biraz daha sağa kaydırabiliriz. Onu da hemen bir deneyelim. Daha güzel bir hale getirelim. Madem ki bir iş yapıyoruz. 0 px, 10 px çok olacak 5 px yeterli bizim için. Aynı şekilde alt kısımdaki kolun içinde aynı şeyi uygulayacağım. Evet, az önce burası tam böyle yapışık görünüyordu. En azdan biraz olsun orayı ayırmış olduk şu an butonlarımız ve fonksiyonlarımız çalışıyor. Ha bu kısma girmemişiz. Pardon hemen onu da girelim. Onu da bir kontrolü sağlayalım. 20 W Evet o da düzgün bir şekilde ekranımıza gelmiş oldu. Pop-up window'muz da çalışıyor ve home bölümünü aslında şu anda bitirmiş olduk. Şimdi Artırılmış gerçeklik deneyiminize farklı ekranlar daha oluşturmak istiyorsanız Yani ben bu home bölümünde tamam araçla ilgili özellikleri gösterdim işte aracımın fiyatı bu işte maksimum hızı bu gibi Mesela bunun motoruyla ilgili de özellikler vermek istiyorum O zaman burada yeni bir view oluşturabilirim bakın aynı proje dosyasının içerisinde yeni bir view ekleyeceğim Bu ekleyeceğimiz view ne olsun motorla ilgili bir bölüm olduğu için Engine diyelim. Yine 3 boyutlu bir ortam oluşturacağız. 2D olarak da oluşturacağım daha sonra. Ona da geleceğim. Bakın Home bölümü bir üstte kaldı. Şu an yeni oluşturduğumuz Engine bölümündeyiz. Yani aynı işlemleri tekrar gerçekleştireceğim. İşte ThinkMark'la mı görüntüleyeceğim, modelimi görüntüleyeceğim. Bunları ayarlayacağız. Yine ThinkMark'ımı seçiyorum. Aynı ThinkMark yapısına bağlı olacak. Model ekleyelim hemen üzerine. Modeli şöyle sürükleyelim. Şöyle modelimizi seçelim. Select file diyorum. Bu defa az önce bakın top da eklemiştim. Şimdi sinerji engine SM'sini ekleyeceğim. Add diyerek çağırıyorum. Evet, modelimiz ekrana geldi. Think markımızı da ekledik. Şimdi bu motorun yanında bazı Gage'ler yer alsın istiyorum. Şöyle üç farklı Gage getireceğim ekrana. Onların şöyle konumlarını güzelce ayarlayalım. Bu yanda görünsün. Bu da şu kısımda görünsün. Şimdi yukarıya kaldıralım onları. y 0.5 Direkt 0.5 girelim y değerini. Şimdi bu gauge'lerin görünümlerini ayarlayabiliriz. Şunu hafif daha şöyle çekeyim. Şimdi eğer ki burada bu geç üzerine direkt yazı yazdırmak istiyorsanız bakın text bölümüne yazdırabilirsiniz. Diyelim ki 120 RPM yazsın burada. Biraz da küçültelim onu. 20, 4 değil, 20 punto yazsın. Veya gauge'in görünümünü değiştirebilirsiniz. Yine dışarıdan e, dosya da çağırabilirsiniz, resource bölümünden. Bakın herhangi bir görsel dosyaları veya vektörel SVG dosyaları çağırabilirsiniz. Ben direkt Vuforia Studio'nun bize vermiş olduğu gauge görünümlerinden kullanacağım. Şurada düz bir görünüm olması gerekiyor. Evet, bunu kullanalım. Şimdi bu sıcaklığı göstersin bize. Şurada termometre görüntümüz vardı. Onu seçelim aynı şekilde. Onda 20 punto yapalım. Bu da bize yağ seviyesini göstersin. Var mı onunla ilgili? Yağ seviyesiyle ilgili bakalım bakalım. Bu ne? Bu yakıt seviyesi. Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Bu nasıl? Tamam bu daha uygun olacak. Şimdi bakın. üç farklı örnek var elimizde. Buna direkt 120 rpm diye sabit değeri text bölümüne yazdırdık. Her zaman 120 rpm'i göreceğiz. Bunun dışında mesela ee, diyelim ki daha çok demo için bir şey yapıyorsunuz. Demo için bir şey oluşturuyorsunuz. Ve burada işte değişen değerler yer alsın istiyorsunuz. Bunu java kodlarıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Ş şöyle ben engine bölümüne geleyim şu an engine bölümündeyiz zaten engine bölümünün java kodlarıyla ilgili kısmına geliyorum burada daha önce yazım kodumuz yok ben önceden hazırlamış olduğum kodlarımı şuraya oluşturuyorum şimdi bu kodlar ne yapacak arkadaşlar belli zaman aralıklarında e, temp parametresinin değerini değiştirecek bu kodlar Sırasıyla da 88 3 88 2 89 1 93 değerlerini alacak Peki bu temp parametresinin değerini nasıl atacağız bu geyce şöyle atacağız şimdi ben zaten burada java kodlarında bu temp parametresinin temp fonksiyonunu oluşturmuşum geliyorum tekrar 3 bölümüne şurada en sağda bir panelim var orayı açıyorum bakın şuradan açılıyor Application parametresi, şu an yok zaten o temp parametresi, ben ekleyeceğim buraya. Temp olarak ismini yazıyorum, add dedim, daha sonra da bu eklemiş olduğum parametreyi şuna atacaktım, değil mi? Bu parametreyi bu için Text bölümüne bind ediyorum. Bakın ön izlemede görelim, bakalım kodlarımız çalışıyor mu ve doğru işlemleri gerçekleştirdik mi? Şu an tabi bizi ilk hazırladığımız Home bölümü karşılıyor. Biz Engine bölümüne gideceğiz. Bakalım şöyle termometreye yaklaşalım. Şu an bir gösteriyor. Bakalım değişecek mi? Değişiyor bakın. Kodlarımız çalışıyor şu anda. Şimdi gelelim 3. geycemize. Tabi bu hazırladığımız biraz fake bir yöntem. Java üzerinden kendi belirlediğimiz değerlerle değişmesini sağladık bu örneği neden yaptık en azından bir java kodlamanı da buradaki teks üzerine nasıl etki ediyor bunu göstermek için yaptık daha çok şimdi üçüncü geycimizde de yağ sivresini göstersin istiyoruz bu geçleri IoT ile sahadaki gerçek sensör verilerinize de bağlayabilirsiniz, eşleştirme yapabilirsiniz. Fakat bu eşleştirme Vuforia Studio ortamında yapılmıyor. Bu eşleşme öncesinde ThinkWorks platform üzerinde yapılmış olması gerekiyor. Yani sensör ve IoT bağlantısının ThinkWorks platform üzerine tamamlanmış olması gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Biz ThinkWorks üzerinde çalışan bir servisi buraya çağırıp, o servisin değerini buradaki geyce yazdıracağız. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. External datayı klikliyorum burada bakın. Şimdi şu an benim URL'imin bağlı olduğu bir e, sanal think çalışıyor. Oradan mesela araçla ilgili şöyle car bir tinki oluşturulmuş. Bununla ilgili servislerde şöyle get property'yi çağırıyorum. Get property values aldım bunu. Bakın get property values dediğimde servisler buraya geldi. Bakalım altında neler olduğuna. parametreze göz attığımda şöyle pardon. Current selected item'a göz attığımda. Bakın oil level, rpm, speed gibi çalışan servisler görüyorum burada. Ha, bunu da nasıl aktaracağım şimdi bunu? Bu gauge'i aktaracağım değil mi? Az önce ne yapmıştık mesela? bir Temp parametresi oluşturmuştuk. Bu text'ini almıştık. Aynı şekilde burada da oil level alacağım buna. Oil level'ı text'e yazdır dedim yine burada ne zaman e, startup olsun onu seçebilirsiniz mesela startupta hemen uyansın istiyoruz yine auto refresh olsun gerçi yağ seviyesi çok fazla refresh olmayacaktır çok sık refresh olmayacaktır sık değişmediği için şöyle bakalım ön izlemeye şöyle engine bölümüne geçiyorum evet bakın oil level'ı şu anda kar bir tinginden okuyor bunu şimdi sağ panelde işlemimiz bitti gençlerimize değerlerini atadık sağ panelimizi kapatıyorum şu şekilde burada ilave olarak bir de şunu yapmak istiyorum iki boyutlu bölümde bir toggle butonumuz olsun şöyle aç kapa buton yani bu aç kapa buton bir parçamızın visibility'sini ayarlasın. Manifold visibility diyelim ismine. Yine normalde açık mı olacak? Kapalı mı olacak? Bunu belirleyebiliriz. Fakat e, şimdi direkt bunun value'sunu modele atamayacağım. Çünkü modelin visibility'sini atarsam bütün modeli gizleyecektir. Şöyle yapacağım. Bir model item oluşturacağım. Şuradaki manifold için. Alıyorum model item'ı. Manifold'un üzerine sürüklüyorum. Şimdi burada bir ee, level yapısı gösterecek bize, o level yapısı şu an şu highlight olan parçanın seviyesini gösteriyor, bu ikiyi sileceğim, aynı yapının görünümünü Creo Illustrate veya Creo View üzerinde de görebilirsiniz, bakın ikiyi sildiğimde bir üst level'a çıkmış oldu, yani bir üst montajı gösteriyor şu anda, benim de gizlemek istediğim eleman bu zaten, tamam, model item'ın burada. Dilerseniz bakın bu ağaç üzerinde yer alan elemanları şuradan yeniden de isimlendirebilirsiniz. Şöyle en aşağıya indiğimde Studio ID'si var. Bu Studio ID aynı zamanda Java kodlamalarında da önemli. Çünkü bazı butonları bu Studio ID üzerinden çağırabiliyorsunuz ismiyle. Ve aynı Studio ID'den iki tane olmuyor. Zaten yapmaya çalıştığınızda hata verecektir. Mesela bunu manifold diyeyim ismine. Bakın burada ağaçta görünen ismine değişecektir bunun. Şimdi iki boyutlu bölüme geçiyorum. Manifold visibility'mizin value değerini manifold item'imizin üzerine atıyorum. Neyi ayarlayacak bu? Visibility'yi ayarlayacak. Aynı zamanda da manifold'un her zaman görünür olmasını istiyorum. Yani value değerim aktif olsun. Şöyle bir ön izlemeye bakalım. Ön izlemeden önce neydi bizim css kodumuz transparent popup pop bakalım bu toggle buton üzerinde nasıl görünecek onu da hemen uygulayalım burada hmm, genişliği 80 olduğu için biraz konumunu kaydırdı yeniden oluşturmayacağım veya şöyle yapalım 80'i silelim transparent popup yeni bir css oluşturalım bu aşamada transparent popup 2 olsun Şöyle kaydedelim. Bu transparent popup 2'yi de ismini alalım buradan. Ha onun tabi 80 genişliğini kaldıracağız direkt. Sadece background'u transparent olan bir CSS kodu oluşturmuş olduk. Buna da transparent popup 2 diyelim. Tamam. Böyle daha güzel görünecek. Ön izlemeye bakalım. şöyle engine bölümüne geçelim biraz da yakınlaştırayım şöyle bakın manifold'umuz görünüyor şu anda bir aç kapa buton yaptık şu anda toggle butonumuz çalışıyor evet engine bölümünde de yapmak istediklerimizin sonuna geldik şimdi bir bölüm daha oluşturalım o bölümde de mesela bu manifold'un sökülmesiyle ilgili bir animasyonumuz olsun bunun için yeni bir bölüm oluşturacağım bir view'larda artıya klikliyorum tekrar. Ee, servis olsun bunun da ismi. dan diyorum. Aynı şekilde hemen think markımızı ekleyelim buraya. Modelimizi ekleyelim. Modelimiz motor modelini kullanacağım yine. Evet bu motor modelimizde şimdi bakın animasyon daha önce Illustrate bölümünde hazırlanmış olması gerekiyor. Illustrate animasyon nasıl oluşturulur diye merak ediyorsanız şu anda yine Informatik Kriyo TR YouTube kanalımızda ee, onunla ilgili videolar görebilirsiniz. Şu an ben Illustrate'i göstermeyeceğim. Şimdi orada oluşturulan Animasyon biliyorsunuz Zidistrate'de yeni bir görünüş oluştuğunuzda figürler oluşur. Figür 1, Figür 2 diye. Bunlar yeniden de isimlendirilebilir. Orada oluşturmuş olduğunuz figürler karşınıza şurada Secure liste çıkacaktır bakın. Bunda yalnızca tek bir figür var. O yüzden Figür 1 olarak görünüyor. Seçiyorum bu Figür 1'i. Şöyle yapıyorum. Geldim bu bölüme. Nasıl yapalım? Şöyle bir grid layout oluşturayım. İki kolonumuz olsun burada. Bu kolonların üzerinde şöyle iki tane butonumuz olsun. Şöyle satır yönünde yapalım bunları. Aralarında boşluk olsun. Pardon. Bunları buton yapmayacaktım. Toggle buton yapalım onları. Tamam. Arka plan renklerini silelim. Şuradan hazır play ikonunu seçeceğim. Yani buna bastığımızda animasyonu oynatsın. Bunda da aynı şekilde arka planı sileyim. Bu da stop ikonumuz olsun. Aynı şekilde de basılı olmadığında da aynı şey görünsün. Bunda da seçeyim. Bir de şurada bir Label'ımız yer alsın. Bu Label'da da animasyonumuz çünkü model üzerindeki animasyonumuz adım adım bir animasyon. Her bir adımın ismi yazsın. Yani adım adım 1 yazsın ve yanında açıklaması yazsın. Şimdi önce bir Play butonumuz çalışıyor mu bakalım? Ona bakalım. Bu toggle butonu hmm, pressed olduğunda neyi kontrol edecek? Model 1'i. Var mı Model 1? Yok. O zaman click olduğunda click event atayacağız. Model 1'e baktın. Aynen. Play işlemini yerine getirsin. Diğer ikonumuz içinde bu da klik olduğunda bunu modelimize atayalım. Stop işlevini yerine getirsin. Şimdi bir ön izlemeye bakalım. Bakalım servis bölümüne. Şurada arka kısımda gerçekleşecek işlem. Play'e bastığımda evet animasyonumuz oynuyor bakın adım adım bir animasyon olduğunu söylemiştik, önce manifold geliyor, ikinci adımda civataları geldi, üçüncü adımda şurada bu gaz kelebeği olması gerekiyor, gaz kelebeği geldi ve animasyonumuz başa sardı. Şimdi ne kaldı? Şu label'ı düzenleyelim. Burada e, her bir adımın açıklaması yer alsın istiyoruz biz. Şimdi onun için yine java kodlarına başvuracağım. Şöyle ön izlemeyi kapatıyorum. Servis bölümünde. Servis javascript bölümüne gelip java kodlarımı yapıştırıyorum. Dikkat edin bakın burada. Animasyonumuz... E, 4 adımdan oluşan bir animasyon. İlk adım boş herhangi bir işlem gerçekleşmiyor ve ilk adımda bir açıklama yer alıyor burada. İşte birinci adımda yine burada yazmış olduğumuz bir açıklama var. Bu yer alsın istiyoruz. İkinci adımın açıklaması, üçüncü adımın açıklaması. Bunları neye atıyoruz? Step title isminde bir parametre belirlemişiz. Bakın bu step title parametresine atıyoruz. Bunu kopyalıyorum bu step title'da engine bölümünde mesela temp parametresini e, gecin üzerine atamıştık aynı şeyi yapacağım aslında burada da servis bölümüne geliyorum buradaki text üzerinde şu sağ panelimi de açtım yeni bir parametre oluşacak burada ismi step title olacak add deyip bu label'ın text bölümünü etki etsin diyoruz bakalım şu anda çalışması gerekiyor ekstra bir şey yapmadan Bakalım adımlarımızın ismi orada yazacak mı? Evet şu anda ilk adımın açıklaması yer alıyor. Ekranı yine biraz daha büyüteyim ben sizin için. Ya da şöyle yaklaştırayım. Başlattım. Bakın şu an birinci adım oynuyor. Pardon önce açıklama geliyor. Tekrar play'e bastığımda birinci adım oynayacak şu anda. Hemen birinci adım sona erdiğinde direkt step 2'ye geçecek. Açıklamasını görüyorum önce. Play'e bastığımda ikinci adım oynayacak. Boltlar geliyor şu anda. Üçüncü adıma geçti. Play'e bastığımda üçüncü adım oynayacak. Evet. Şimdi servis bölümünde birlikte oluşturmuş olduk. Şimdi bakın burada önizleme sırasında bir menümüz var, bir navigate menümüz var. Bu navigate menüyü de kullanabilirsiniz. Mesela bu home'un ismini değiştireceğiz. Onu başka bir şey yapacağız şimdi. Bu Navigate menüyü de kullanabilirsiniz veya kendinize böyle bir karşılama ekranı da yapabilirsiniz. Firma logonuzun olduğu, işte gitmek istediğiniz bölüme sizi yönlendireceği bir karşılama sayfası da oluşturabilirsiniz. Onu şöyle yapalım. Şu Home'un ismini değiştirelim önce. Bu görünüşe geliyorum. Hmm, bunun ismi... Şuradan rename edeceğim. Home değil, Sales ile ilgili bölüm olacak diyeceğim. Evet, ismi değişti. Şimdi yeni bir görünüş daha oluşturacağım. Bu görünüşte artık 3 boyutlu herhangi bir şeyle işim yok. 2 boyutlu bir karşılama ekranı oluşsun istiyorum. Home screen veya buna home diyelim. Home screen uzatmaya gerek yok. Şimdi bakın 3 boyutlu ortam yok bunda. Şöyle bir grid layout ekleyelim. Satırlar ekleyelim. 4 satır yeterli bizim için. Şöyle satırlarımızın Hmm, yüksekliği 20 VH çok olacak. 10 VH yapalım. Burası buradakini satırı 20 VH yapabiliriz. Üçüncü satır yine 10 VH kadar olsun. Ya VH dediğimiz e, görünüşün yüzdelik payı kadar. Burası da 20 VH olsun. Yani 20 20 40 10, 10 dedik bunlara %60'ın, sayfanın %60'ını kaplayacak bir layout oluşturduk aslında şu anda. Şöyle yapalım, bu bölümde bir imaj ekleyelim. Bu imajda bizim logomuz olsun. Şuradan firma logomuzu çağıralım. Bakalım bakalım informatik logomuz burada. yüz yüzde değil. Biraz daha yanlardan boşluk olsun. 80 yüzde kadar yapalım. Fakat bu kolonun yönünü şöyle merkezleyelim bunu. Center center olsun. Buradan alignment'ı center yapacağız. 80 yüzde. Evet. Şu an istediğimiz gibi duruyor logomuz. Şimdi buradaki bölüme de burayı 3 kolona ayıralım. Bu kolonlara da şöyle birer tane buton koyalım. Yine bunların yerleşim yönünde şöyle merkezleyecek şekilde yapalım. Aynı şekilde kolon 5'i center, center diyelim. Kolon 6, center, center. Şimdi bu butonumuz bizi satışla ilgili bölüme yönlendirsin. Bu butonumuz bizi motorla ilgili bölüme yönlendirsin. Bu butonumuz ise servis ile ilgili olan bölüme yönlendirsin yine CSS kodlarımızda bir tane daha kodumuz vardı buton 1 diye bunu kullanacağım burada şu butonların şeklini ayarlamak için class bölümüne uyguluyorum onları şöyle hem gölge efektimiz geldi hem de böyle kalın yazıyla çerçevelerimiz geldi butonlara. Şimdi bu butonları görünüşlere nasıl atayacağız? Direkt olarak yapmamız gereken şey şu. Bu buton kliklendiğinde bunun klik eventini sales görünüşünün üzerine bıraktığım Bu bölüme navigate etsin beni. Aynı şekilde engine butonumu kliklediğimde engine bölümüne beni navigate etsin. Service butonuna kliklediğimde service bölümüne beni navigate etsin diyorum. Şimdi tabi bir de Karşılama ekranını hazırlamamız gerekiyor çünkü karşılama ekranı hep ön izlemeye de dikkat ettiyseniz ilk hazırlamış olduğumuz ses bölümüyle bizi karşılıyor. Onu da şuradan ayarlayabiliriz. Hmm. Experiences bölümüne geliyorum. Until View bakın. Home ekranı beni karşılasın burada. Şimdi ön izlemeye bir bakalım. Evet hazırlamış olduğumuz iki boyutlu ekran bizi karşıladı. Butonlarımız ne oldu? Bakalım save bölümüne kliklediğimizde satış bölümüne geldik. Biraz büyütelim şunu. Ha, bu uzattı. Şuna göre bakalım. İyiye kliklediğimizde bir pop-up hazırlamıştık. Bunu gördük. Burada scale edebiliyoruz. Slider butonlar eklemiştik. Döndürebiliyoruz istersek kendi etrafında. Diğer bölüme bakalım. Burada mesela ilave olarak bir buton daha ekleyip direkt şu Navigate menüyü de kapatabilirsiniz burada fazlalık etmesin diye. Yani nasıl buton eklersiniz? İşte ana sayfa diye bir buton eklersiniz her bir sayfaya. Ona tıkladığınızda sizi bu ana sayfaya navigate eder. Aynı şu butonları eklediğimizde yapmış olduğumuz gibi. Engine bölümüne klikledik. Bizi motorun olduğu bölüme getirdi. Manifold visibility aç kapa için toggle buton oluşturmuştuk burada ve e, IoT sensör verimiz çağırmıştık. Bir de JavaScript üzerinden bir parametre oluşturup bunu buraya yazdırdık. Servis ile ilgili bölüme baktığımızda da burada bir <gülüyor> pardon manifoldu servis etmek için animasyon önceden oluşturmuş animasyonu burada play butonu ile oynatılmasını sağladık. Vaz tapa kliklediğimizde animasyonu durduracaktır. Evet, Vuforia Studio ile ilgili anlatacaklarım bu kadar demeden önce şunu da atlamayalım. Şimdi bu deneyimi oluşturduktan sonra artık bunu publish etmeniz gerekiyor. Publish etmek için de sadece burada yer alan publish butonuna tıklamanız yeterli. Önce bir save işlemi gerçekleştirecektir. Ardından modeli publish etmeye başlayacaktır. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki webinar uygulamamızda görüşmek üzere.